O zaman başlayalım. Benim adım Erhan. Bugün tam 36 yaşına girdim. Geçmişimde yaşadığım birçok şey beni bugüne yönlendirdi. Tarih dokusu içerisinde kazılar yaptım, iskeletler buldum, pek çok öğrenci yetiştirdim, yüzlerce kitap okudum, farklı kültürleri inceledim, her ırktan insan gördüm. Fakat yaşadığım hiçbir şey beni o günkü kadar etkilemedi. Bir sabah uyandığımda yanı başımda bulduğum bir kağıt parçasıyla değişti hayatım. Evimde daha önce görmediğim, kapıları mühürlenmiş pek çok odayla karşılaştım. Kapıları araştırdım, okuduğum şeylerin birer yazıt olduğunu anladım. Devam ettikçe içine çekildim. Şimdi ise tüm bunların sebebinin bir mercek olduğunu anlamanın şaşkınlığını yaşıyorum. Değil mi? Şey, ses çok güzel, öyle yani şey değil. Ee, Feti 1453'ü izleyen varsa çok dandik bir dandik sesleri vardı çok şey oo, çok karanlık siz görebiliyor musunuz ya Dur birazcık şey yapayım ben onun grafik ee. Değil mi şeyde yok yani böyle çok abartılan, falan filan böyle Çok abartılmış bir ses şey yok O yüzden güzel oluyor neyse dur ne yapacaktık şimdi Etrafımızda ne varsa etkileşime geçeceğiz ama Bilgisayarın markamı toplama mı toplama toplama Toplama da herhalde yakın zamanda yeni bir ee, şey alacağım gibi, ekran kartına ihtiyacım olacak gibi. Bakalım bu neymiş? Uzun zaman önce unutulmuş bu topraklarda. Vazgeçilmesi gereken ilimler ortaya çıktı. Çoğu iyi niyetli adımlarla yapılan çalışmalar olsa da bu ilme inananların gayesi biraz daha farklıydı. İlim derken ne demek istiyor? İlim derken şeytan çağırmadır falandır filandır onlardan bahsediyor. Büyünün aslı şeydir arkadaşlar. <gülüyor> yani Skyrim'deki gibi, Harry Potter'daki gibi büyü falan filan yok. Büyü öyle bir şey değil. Şimdi büyü gerçektir falan filan Demeyim de şey değil yani böyle elinizden hu ateş falan filan değil. Öyle değil. Birileri fısıldıyor bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama. Ee, abi her tarafta şu işaretler var ya. Bu ne? Aras 1982 yılında İstanbul'un Eyüp Sultan semtinde dünyaya geldi şu tarafta. <gülüyor> 4 kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Aras, annesiyle babasının sürekli kavga etmesinden dolayı henüz küçük yaşlarda kardeşi Erhan'la beraber babaannesiyle birlikte yaşamaya başladı. Bu evin içerisinde yaşadığı bir takım paranormal olaylar beyninde bazı gizemler yarattı ve psikolojisinde kalıcı izler bıraktı. Yaşadığı olayları kimseye anlatamayan Aras, lise önleminin son yıllarına kadar o evde yaşamını sürdürdü. Yazıklar. Lisenin son senesinde babaannesinin acı kaybıyla sarsılan Aras, üniversite eğitimine 2 yıl gecikmeyeni başladı ve güzel sanatlar eğitimi aldı. Zaman içerisinde önemli filmlerin reklam tasarımlarını hazırladı. Birçok projeye önderlik etti ve ismini yukarılara taşımaya başladı. Otuz yaşların başında kendi reklam ajansını kurdu. Kreatif direktör olarak kendi işini yürütmeye devam ediyor. Bunda biz bu resmin arkasını yazmışız aslında. Hayo! Resimdeki Aras mı? Aras bu. Aras! Aras, Rolltoy oyunlarından çıkmış bir karaktere benziyor şu anda. Bana onları hatırlattı. Böyle şeydeki gibi... Pillars of gibi. Bu oyunun ilginç bir yanı... Wow, okey. Ee, yürüme sesleri çıklayacağız bu oyunda böyle. Bir şeyler sürekli yürüyecek bir yerlerde. Okey, bakalım bakalım. Hahaha, <gülüyor> üzerinde bir şeyleri kazınmış lavaboya girelim. Ne olabilir ki burada en fazla? Okey. Ee, burası baya, baya, baya kötü kullanılmış. Burası daha bir... Burası da kötü kullanılmış. Burası da kötü kullanılmış. Bu eve ilk defa geliyoruz yaradık. Geri döndük bu biz değil mi? Yani ne olduğunu daha bilmiyoruz çünkü daha öğreneceğiz. daha <gülüyor> alt kata inelim. Çünkü neden olmasın? Abi bu oyunun hikayesi ne? Bilmiyorum öğreneceğiz işte. Ben de çok fazla oynamadım. Sadece birinci bölümü oynamıştım video çekmeye çalışırken ama. Birinci bölüm bu bu arada. Ee, o da bayağı uzun zaman önceydi. Böyle geçen yaz mıydı? Ondan önceki yaz mıydı? Öyle bir şeydi. Var. Neden burada siyah gölgeler var? Şuradan mı geliyor? Nereden geliyor? Evet, şey var, esinti var bir yerden. Onun için sallanıyor bu. Kes kesinlikle, kesinlikle paranormal unsurlar sallamıyor buna. Ne kadar... Ne kadar dandik bir kütüphane bu! bu kütüphane mi? Ben yanlış görmüyorum. Evet, onlar kitap. Çok dandik bir kütüphane bu! Kim çıkacak oraya? Ulan şuna bak, koltuğa veya kendimize bakarak şey yapabiliriz. Böyle uzanabileceğimiz bir yer değil bu. Merdivenler atlayıp mı alıyoruz kitapları? Nasıl atlayıp, çok şey yapma. Okey, çok şey yapma. Kırık camlar var. Güzel. Aşk. Bu da babaannemiz mi? Kim bu? Osmanlı'nın Balkan, Balkan Savaşı... Osmanlı'ya girdik. <gülüyor> Osmanlı'nın Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan dahil birçok Balkan toprağını kaybetmesiyle beraber ailesiyle birlikte Selanik'ten Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Savaş döneminde bizzat tanık... Babaannesi herhalde bu. Ta savaş döneminde bizzat tanıklık ettiği için yaşamı boyunca ailesine karşı korunmacı bir rol üstlendi. Hayatını adadığı ve ailesinden bile sakladığı kutsal bir yolculuk içinde bulunduğu bu orada 2008 yılında yaşamını yitirdi. Bu annesi herhalde. Değil mi? O zaman bu ev böyle çok da eski bir ev değil. Yani eski de böyle 100 yıllık yani en fazla. Lan! Hoş geldin! Merkan çok teşekkürler şey için baştan. Ödümü kopardın. Lütfen yapmayın bu. <gülüyor> teşekkürler baştan Merkan. Ödümü kopardın. Tam da bir şeye dikkat etmeye çalışırken. <gülüyor> ah! Bu evde elektrik yok. Ah! Eh. Oradan bir şey geçti. Oradan bir şey sürdük geçiyor. Ne geçiyor oradan? E bunun gölgesi şu. Ben mi hayal görüyorum? Yoksa cidden bazı şeyler geçiyor mu oradan buradan? Ha, bir de neden kims? Neden hiç bu doğru düzgün bu ışıklandırma olmaz abi? Benim el fenerim var mesela evde. Mutfakta bir tane var. Burada bir tane var. Çünkü gittiğiniz iki oda bu yani. Elektrik kesildiğinde onları kullanıyorum. Daha bundan korkuyorsan korkunç karı fırlasa ne olacak? Bu makas. Korkunç karı fırlayınca korkucam yine. Çılık atacağım bayağı. Oha! Devasa bir kuş geçti hemen pencerenin yanından. Şimdi bunu alıyoruz. Okey, makas aldık. Çok çok zor bir durumda kalırsak kendimizi öldüreceğiz arkadaşlar. Ve burası da Au tu Kedileri çok seviyorum. Ay canım benim. eğleniyor muyuz? Eğilemiyoruz. Kapıyı da çalamıyoruz. Keşke dışarı çeksek. Dışarıda aydınlık ve güvenli görünüyor. Ama İstanbul. O yüzden belki de içeride cinli evde kalmak daha güvenilir. Üf, dün akşamki duyduğum çığlıklar. Dün akşamki duyduğum çığlıklar. Ee, yani burası kötü bir mahalle değil. Burası güvenli bir mahalle ama kaldığım yer. Ee, neyse şimdi e, makas aldık. Ee, bu tahtaları bir şekilde kıracak mıyız? Ne yapacağız anlamadım. Korkmayacağım lan. Medeneye korkmayacağım. Ee, çok güvenmiyorum bu konuda kendime ama tamam geri gidelim. Elimizde makas var. Ee, burayı kesecek miyiz acaba? Taap, inventory falan falan yok mu? Yok herhalde. Yukarı çıkalım o zaman. Makasla ne yapacaksak? Bak, bak bir birisi bir şeyler bir şeyler çakıyor. Ho hoş değil. Hoş değil. Köpekler de havlıyor. O da hoş değil. Uh, okay, elimizde bir makas parçası var. Biz bu makas parçası ile ne halk edeceğiz? Uh. Ayna, ayna, ilginç. Okay, uh. ilginç. Makası kendim gözüme böyle sokabiliyor muyum şey Yapabiliyor muyum? Bu da borazan tutan bir melek. O da çok güzel. Harika mesajlar. Neden insanlar böyle şeylerle uğraşıyor? Neden mesela kart numaralarıyla uğraşmıyorsunuz? Neden karttan evler yapmıyorsunuz? Neden puzzle çözmüyorsunuz da başka boyutlardan gelen bu varlıklarla uğraşıyorsunuz? Bir sürü sigara var. Birisi fena sarmış sigaraya. Ben birazcık daha kafeyin portion alacağım. Çünkü şu anda Vücudumdaki kafein seviyesini yükseltmek Bir korku oyunu oynarken yapacağım Yapabileceğim en iyi şey <gülüyor> Buraya kütüphane çok ilginç bir kütüphane Arka tarafı da yok Böyle tavandan asılıyor sadece sallanıyor çok ilginç Peşime takılıp hikayeyi ilerletmek isteyen paranormal varlıklar var mı acaba? Bu evin içinde Birileri doğanıyor birilerinin doğandığını biliyorum Birileri oraya buraya gidiyor, dolanıyor. Evin içinde bir şeyler var. Bak bu sesi ben çıkarmadım. Evin içinde başka birisi var. Bir yerlere dokunuyor, bir yerlere vuruyor. Tamam, bu sesi ben çıkarıyorum. Çünkü merdivende yürüyorum. Ama ara sıra başkası dolanıyor evde Veya böyle kapılara falan vuruyor. Bir şeyler yapıyor. Onların sesi geliyor. Bu makasın diğer ucu mu? Hayır değil. Bak bu sesi ben yapıyorum. Birileri vuruyor. Evinin içinde, ya burada değil de, şurada. A aa, aa! Ooo! Ooo! Okey, okay. bir, bir şey yaptık, bir şeyler yaptık. Bir şeyler yaptık. Aa. Peki, güzel. İ, i̇kinci parçayı bulmamız lazım şimdi. Çok, çok güzel. Okay. <gülüyor> ah, cesur sıradan aşağı inip hemen e, durum neymiş? Bakacak, kumun edecek. <gülüyor> bir şey oraya kırmış. <gülüyor> Ben mi kırdım acaba? Sana da unuttum. Ama hep yayın yapıyordum canlıyaydık. Hep beraber buradaydık. O zaman bunu başka bir şey kırmıştır, değil mi? Başka bir varlık kırmıştır bunu. Okay. Okay. Yap tamam, hemen. Buraya bakıyorum. Ben hemen resme bakıyorum hızlı bir şekilde. 1981 yılında dünyaya gelen Erhan her zaman kardeşinin daha meraklı daha araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğu henüz küçük yaşlarda çeşitli ansiklopedileri inceleyen ve eski uygarlıklara ilgi duyan Erhan daha ilkokul zamanlarında ileride yapacağı mesleği seçmişti. Akademik eğitimi Türkiye'de arkeoloji üzerine aldıktan sonra yüksek lisansını İngiltere'de tamamladı. Ziyaret, Ziyaret tepede yapılan kazılara önderlik etti. Ve 2500 yıllık bir dilin bulunmasına vesile oldu. Whole Fels, nasıl o konuları bilmiyorum. Whole çalışmalarında bulundu ve kariyerinde önemli bir adım attı. Ezoterik sembolleri ve büyük bir ilgi duyan Erhan bunun üzerine çalışmalarına devam ediyor. E, e, Okey. Bak evin içinde birisi dolaşıyor. Bir adım, aaa, makas parçası, Oo bu ne? Alabiliyor muyum onu? Aldım! Aldım! Baya baya şoktan şey... E, ne otor... Noooo... Hayır... Hayır... Hayır... Bu babaannem herhalde. Ay canım... Arasverhan'ın babaannesi olan Saadet Hanım son derece duygusal bir yapıya sahipti. Eşi ve çocukları için her türlü zorluğa göğüs gerdi. Boş zamanlarını örgü örerek ve kendisini severek geçirdi. Huzurlu bir hayata geç sahip olduğu için çok önemli bir durum olmadıkça hiçbir şey onun moralini bozamazdı. 92 yaşında bir sonbahar akşamı hayata gözlerini yumruğu. Peki, önemli bir soru. Bu ev nasıl şey oldu? Nasıl başka varlıklar, şeytanlar, cinler falan bu eve musallat oldu? Ne, ne oldu abi? <gülüyor> babaannemiz çok güzel, cici bir kadınmış yani. Kardeşimiz çok araştırmacı değilmişiz. Ya, yani biz mi içine ettik her şeyin? Ama hayır, çok eski bir ev burası. Çok acayip acayip olaylar var. Ne oldu yani bu eve? Ya çok öyle müthiş eski bir evde değil. Hatta 100 yıllık falan da. Normalde böyle şeyler işte 200 yıllık, 300 yıllık evleri falan olur. Bu ne? Kardeşlerim müthiş ekli olanı. Siz ilklerden olacaksınız. Bu anın geleceğini hepimiz biliyorduk. Şu ana itibaren sonsuzluğuyla dek onun yanında oturacak ve onun kurucuları olacaksınız. Ruhunuzu bu dava için feda etmeyi en başına seçmişsiniz. Geri dönüşü olmayan bu yola baş koyarken nelerden vazgeçeceğinizi biliyordunuz. Vakit geldi. İşte bunlar da şeyler böyle. Ee, o başka varlıklara tapan... Ee, onların istediğini istediklerini ne bak işte hani, tak tak sesler geliyor anladınız mı? Bilmem belki çok Duydunuz değil mi? Duydunuz mu onun seslerini? Duyuyorsunuz, geliyor sesler. Yukarıda birileri var. Evde başka şeyler var. Zincir sesleri geliyor abi. Okay, yine benim yansımam yok. Ben bir vampirimmişim aslında. Şey paranormal bir varlık benim. Paranormal bir varlık benim. Aslında evin içinde insanlar var. Ya biz oyunu tam ters aslında oynuyormuşuz. Evin içindeki insanları kovmaya çalışıyoruz şu anda. Neyse bu ne? Okay. Evet, iş işten geçti. ''Ruhunuzu almaya geldim'' diyecek biraz sonra birisi. Peki. Tamam bir halt ettik başımıza iş açtık hadi bakalım. <gülüyor> Evde başka birileri varken belki bizim hala fark edemememişken biz bir yerden bir ses şey yaptık ve biz artık fark ettiler neyse. Gayet güzel durumdayız. Başka tarikatlar evi basmış yaptıkları şeylerle başka birilerini çağırmış. Başka varlıkları çağırmış bu eve. Ve biz de kalan pisliği temizleyeceğiz. ha Onun dışında. Herkes ölü. Diğer herkes ölü. Sen ikinci şeysin. Aldık. Harika. Peki beni şey yapmak isteyen. Kapı açıldı. <gülüyor> Kapı açıldı. Um... Peki o zaman bakalım. Hangi. Korkunç varlık bizi bugün dehşete düşürecek. Burada birisi var mı? Yok. Bu tarafta var mı? Yok. Karşıda var mı? Yok. Okay. Okay. Çok güzel, çok hoş. Her an yine bir şeyler olacak. Hazırız. Hazırız, hazırız. Öyle jumpscare'ler olduğunu düşünmüyorum oyunda. En azından şu ana kadar bulmadık ama. Bir İngilizce artarımız var. Yani baya çok kafasına girip herkesin ağzını burnunu kırabilir miyiz? Acaba? O da sorulması gereken başka bir soru. Ee, peki. Süper. Daha fazla ses, daha fazla ses. Süper. Ve güzel mühendislik yeteneklerimizi sevindirdik. Bu şu demek? Yine bir halt olacak. Yine başka bir şeyler yapmamız gerekecek. Ki yine başka varlıklarla karşılaşacağız. Aa, dur birazcık daha kafeyin alacağım. Çünkü neden olmasın? Neden kendimi daha fazla girmeyeyim? Kapı önündeki kediye bir şey olduysa oyunu kapatırım. Ya orada yoksa sıkıntı yok. Ama kedi ölüyse bir şey olduysa oyunu kapatırım. Büyük bir ihtimalle karşı çıksa da yine oyunu kapatacağım. Korkacağım. <gülüyor> Okey. Selam. Selam. Değişiklik yok mu? Peki. Evet, kedi iyisin değil mi? İyisinler seni. Yani yemesinler. Umarım sağlam kalırsın. Aynen, patini yalasın. Ama bu evden uzaklaş. Bu evde, gözün sevin. bu evden uzaklaş. Kötü şeyler olacak bu evde. Aa, sen hareket ettin. Peki sen hareket edince ne oldu? Aa, anahtar. Aa. Oyunda bak mı var? Oyunda bak var herhalde. Modellerde renkleri, tekstürleri yok. Peki bir anahtar aldık. Harika. Eee aşağıda bir kapı açacağız herhalde. Neredeyse çok ya basım yok ama hadi gelelim. Apa o gözden gözüne makas parçalar saplanmıştı bir mesaj olabilir. Kendi dikkat et Apa. Evet güzel, güzel. Evet doğru güzel bir düşünce. Doğru bir güzel bir uyarı. İşe yarayan bir uyarı. Bak yine yine sesler geliyor. Bak yine yine zincir sesleri geliyor. Neden hep hayaletler, paranormal, varlıklar, zincir tak... Aaa şimdi zincirlendiler. Güzel doğru doğru. Burayı mı açacağım acaba? Açabiliyor muyuz burayı? Hayır. Ama kediyi görmek her zaman güzeldir. Köpekleri sesini duymak çok iyi değil. Köpekleri ne kadar sevsek de havlayınca... Bakalım ne çıkacak buradan? <gülüyor> o güzel. O bodrum katı. Harika. Bodrum katı. Ve kan mı? Evet kan. Bu. Burayı açabiliyormuşuz. Okey. Aç. Fısıltılar duyuyorsunuz. Arası fısıltılar da geliyor yani. Ya bak taze kan gibi gözüküyor ya. Evet. Belki de bizim kanımızdır. Belki de. Manya'nın tek Bekle bizim kardeşimizin kanıdır. Belli olmaz. Kardeşimizden bahsedildi çünkü. Hikaye yazıyorsanız gereksiz detay olmayacak. Ki genelde gereksiz detay olmaz. Ee, o yüzden büyük bir ihtimalle kardeşimiz var bu oyun içinde. Bu ne? Boya. Tiner. Altın. Ak gamayı. gamayı açtığımız için her şey beyaz görünüyor ve gri görünüyor. Doğru. Onu aklıma gelmemişti. Bu da. Bize bir şey lazım. Fuse lazım. Harika. Tiner'i ne yapacağız lan biz? Okey. Bir şey olmasın. Bir şey olmasın geri dönerken. Bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. Lütfen. Tiner'i ne yapacağız biz geri dönerken? Banyoda mı kullanacağız? Ve kanı mı sileceğiz? O, Eleman yavaşladı gibi sanki. Neden bu takıyorum ben ya? Yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda bir şeyler olacak gibi. Tiner. Ba Banyoya girişim var. Tiner deyince değil mi? Aynanın temizlenmesi lazım. Buraların hep bir temizlem. Bu seslerin azalması. Bu seslerin bir azalması lazım. Bu seslerin bir azalması lazım önce. Peki. Tiner. Ee, elimizde bir Tiner'i aynayla kullanma, kullanmamız gerekiyormuş. Peki. Kullan. 44, 65 Peki Okay, yeni moda. mankenler Ne kadar iyidir manken görmek Ne kadar iyidir mankenler görmek Mantık aslında hayalete bomba atırsak e Renk hayaleti görünür kran Hayalet fiziksel etkileşime geçebiliyorsa böyle bir şey olur Fizik yasalarına e, tabi ise böyle bir şey olur. Değilse yandık. Çünkü her gibi bu. Paranormal varlıklar genelde fizik yasalarını e, bypass edebiliyorlar, geçer geçersiz sayabiliyorlar kendileri için, kafalarını göre bükebiliyorlar, davranabiliyorlar. O yüzden veya bildiğimiz başka yasalar, ta, bilmediğimiz başka yasalar tabi olabiliyorlar, olabiliyorlar. O yüzden kendimi gaza getirmeye çalışıyorum çünkü bu tarz oyunlarda adım atmak. Çok çekici gelmiyor insana. Mesela şuraya, şuraya girmek hiç çekici gelmiyor çünkü bir yerden biri, birileri çıkabilir. Uuu. Bu ne? Okay, güzel. OG tahtası. Hayalet tahtası, çok çok harika. Çok güzel. Şimdi buralarda belki bir sigorta vardır ha. Sigorta o. Al lütfen. Neden arkamda bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Bu oyunun boyasını hiç beğenmiyorum. Her an bir yerden birileri fırlayacakmış gibi görünüyor. El feneri bence almalıyım. Bence el fenerini yanıma almalıyım. Nedense alamıyorum. Almalıyım. Keşke şu sandalyeyi alıp böyle şuraya fırlatıp dışarı çıkabilsem. Bence güzel olur. Güzel bir fikir gibi duruyor. Sen tuhaf bir aynasın. Sen tuhaf bir aynasın. Ben de tuhaf bir insanım zaten burada. Elektriği açmak hiç çekici gelmiyor şu an. Çünkü bir şey... Olacak diyorum hiçbir şey olmuyor. Ama bir noktada bir şeyin olacağını biliyoruz ya. Hani korku oyunu bu. Bir noktada bir şeyler olacak. O yüzden... Her, her an bir şeyler... Hazır, hazır olun. Siz hazır olun. Siz hazır olun. Okay. Aa, merhaba tavşancık. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Selam. Aa, kim koyalım bakayım seni oraya? Aa. Ben bu odanın içinde yaşarım ya. Kapıyı kapatabiliyor muyuz? Ben bu odanın içinde yaşayabilirim sanki. Havalandırma var. Üstümü örtebiliyorum. Eee um, İçecek bir bir şey var. Olmalı kağıt falan filan yerim. Çantamız var. ışığımız var bir süre için. Merhaba topçam. İşte bu yüzden yayınlarımız genelde 12'yi açmıyor. İşte bu çünkü 12'den sonra ses çıkarmamamamız için komşuları rahatsız etmememiz, etmememizi gerektiren bir yasa var. Okay. Sen çok açık göz bir tavşansın. Shit son. Bir şey daha olacak gibi geliyor değil mi? Çünkü hala orada. O şerefsiz. Hala burada bekliyor. Peki. Sağdan mı soldan mı? Çocuk sağdan sola doğru kaçtı. Yukarı doğru kaçtı çocuk. Yavaşlıyor. Nope. Fuck this. Fuck this shit. Hah. Okey bir şey olmadı. geri <gülüyor> tak. <gülüyor> bir çocuk şuradan şuraya doğru koştu gördük yani çocuğum elin evinde ne işin var? Ah o bunç kan var ilginç şu an her şey siyah beyaz görünüyor yalnız ha gamayı ayarladığım olabilir çünkü oyun çok karanlık diyelim ne evin içinde bir şeyler vardı ya sürekli birileri dolaşıyordu şey yapıyordu hatta dedim çocuklar acaba damla mı oynuyor dedim. Hakikaten çocuklar varmış bir yerlerde. Çocuk koşa koşa geçti büyük bir ihtimal şunları eze eze geçti. Ayağına, ha hadi çocuğu hadi ee... cilt sorunları yaşayan, göz rengi, deri rengi solan ee... korkunç paranormal çocuk. Takip edelim. Tamam rahatsız etmeyeceğim seni işine baksan. Kapıyı açabiliyor muyuz? Tamam okey aşağı iniyorum ben seni rahatsız etmeyeceğim o Üzerinde şeyler var. Çizikler var. Yani ben şuradan şunu anlıyorum. Şu yaptığımız işaretler var ya. Koyduğumuz işaretler. Büyük ihtimalle mühür gibi bir şey. Bunlar hani odaları falan korumak için hiçbir halta yaramamış. Hiçbir alta yaramamış. Hiçbir alta yarmamış Demek ki bizim bilgimiz boş bir bilgi. Dandık bir bilgi. Bakalım aşağı gidince ne olacak? <gülüyor> şey aşamasından ne kadar kuru olduğu de. Hayır. Hayır. <gülüyor> Şimdi acaba bu ses yukarıdan mı geldi, buradan mı geldi? Okey ben... Ben burayı çok sevdim ya. Ben burayı çok sevdim çünkü sağda solda ekstra bir... Kapı yok. Böyle şuraya kendiniz dayanarak şey yapabiliyorsunuz. Keşke bir silahım olsa da böyle. Tek yönden koruyabilsem, şey yapsam. Okay Korkunç bir kızın resmi var burada. Merhaba kızım, Saadet Hanım evvelik taşındığında Bodrum katında bir fotoğraf ve günlük budur Bu günlükle Somnia'nın Kanada'dan 1893 yılında Türkiye'ye göç yazmaktadır. Peki bir şey soracağım. 1893 yılında Anadolu'nun süründüğü, ülkenin parçalandığı, savaşların her tarafı götürdüğü bu yılda Sonya' denen ee, kız neden? Kanada'dan dünyadaki en güçlü imparatorluğun topraklarının birinden Türkiye'ye göç etti. Burayı sorgulamıyoruz, tamam mı? Bu, bu, bu şeyi bu ee, şüpheyi bir kere atıyoruz. Bir kere bırakıyoruz sadece. Bunun yanı sıra Somnia gizli ilimler ve büyüleriyle yakınlığından ilgilidir. Oo. Yani bundan önce evde başka birisi yaşıyordu, okey. O da Somnia'ydı ve bu, bunlardan Somnia sorumlu. Ve tarikat da büyük bir ihtimalle Somnia üzerine kurulu, okey. Yaptığı birkaç çalışmayı Saadet Hanım günlükte görünce korkudan yakmıştır. Eşini erken yaşta kaybetmesi Somnia'nın Türkiye'ye gelmesinin en büyük nedenlerinden birisidir. N neden? Neden? Günlükte yazan bir diğer ilginç olay ise Somnia'nın 1894 İstanbul depremini 3 ay öncesinden bilip günlüğüne tarih olarak not düşmesidir. Ama nedense İstanbul'da kalmayı şey yapmış, tercih etmiş. Aa neden perde var burada? Neden kocaman bir perde var? Neden bir de burada perde var? Burası Somnia'nın gizli olasını duran. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Bu da ya herhalde. Ne oldu? Ne? Diğer tarafta bir şey. A diğer tarafta bir şeyler olmuş olmalı. Bu Sonya mı? Bu Sonya değil mi? Arkadaşlar kafenin potion'un bitti ne yazık ki. Ne yazık ki kafenin potion'un bitti. Ah. Heykeller başka tıklayamıyoruz. O zaman Kışık oynayacağımızın yanına gidelim. Değerli kötü varlık. Yanına gelip seni rahatsız edersek. Biz kötü varlığı rahatsız edeceğiz ya. Sıkıntı olur mu senin için? Yani. Wow. Kötü varlık gayet hızlı çalışıyor. Yani. Neden? Neden? duvarlara tel çektiğini neden burada yanmış bir bebek var. Okay. Okay. <gülüyor> Devam ediyoruz. Biliyorum ya arkadaşlar size de bahsetmiştim bir ara. Gülmenin ana fonksiyonu nedir? Gülmenin ana fonksiyonu e, duygusal durumumuzu resetlemektir ki e, Zihin sağlığımızın bozulacağı durumlarda zihin kendini yenilesin ve e, doğru düzgün bir şekilde işleyebilsin. Bilgisayarınızı restart atmak gibi düşünün. Böyle donduğu anda çok şey olduğu anda onun gibi bir şey. Ooo burası açık. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey. <Okay. gülüyor> Devam ediyoruz. Çat <gülüyor> lütfen espri gönderin. Şu adanın, adamın acıya gülmeye ihtiyacı var. Şu anda <gülüyor> benim gülmeye ihtiyacım var ama merak etmeyin. <gülüyor> Öyle bir... Şey var. var ya korkmaktan acıktım şu anda Allah kahretmesin. Yayından önce bol bol böyle kocaman bir tabak nesquik falan sütlü falan filan bir şeyler yedim. Kafatası. Erhan sen mi sakladın bu kafatasını burada acaba? Ha? Neden senin ya neden bu odada ölü bir insanın kafası var? Ha, herhan, ah herhan, va herhan. <gülüyor> Bakın işte bu yüzden anladınız mı? Benim de bir sınırım var. İşte o yüzden eee kıvatası. Değerli ölü insan. Keşke seni gömme ihtimalim olsa şu an veya yakma ihtimalim olsa. Artık neye inanıyorsun bilmiyorum ama ne inanıyordun bilmiyorum ama. Ah. Ee, öyle. O oh boy. Bu ne? İlk olarak 9. yüzyılda Asya'da bir demirci tarafından bulunduğu bilinmektedir. Bulunduğu mu? İlginç. Zaman içerisinde çok yüksek ücretler karşılığında soylu ailelere satılmış ve gücü uzun yıllar fark edilememiştir. Basir'in tam olarak ne işe yaradığının fark edilmesi 12. yüzyılda dayanmaktadır. Ve bu sayede Basir kardeşliği adı verilen bir topluluk tarafından korunmaya başlamıştır. Dünya ile diğer boyutlara birbirinden ayıran kapıların açılması sonucu farklı alemler arasında bir geçiş yaşanmaktadır. Kardeşlik üyeleri başarıyı kullanarak yıllarca bu kapıları aramış fakat izne dair asla ulaşmamıştır. Tahmin edin kim bulacak o kapıları? Biz olacağız. Zaman içerisinde kardeşliğin kutulara yayılmasına bir sonucu olarak Kanada'daki üyelerin başında olan Albert Voyager diyeceğim 1890 yılında Japonya'ya gitmiştir. Albert kardeşlik tarafından korunan ve Albert artık nasıl okunuyorsa Fransız bu bu ee, kardeşlik tarafından korunan Basire almış ve Kanada'da bulunan diğer kardeşlik üyelerine ulaştırmıştır. Bir tahmin Sonya'nın kocası kim? Dünya ile diğer boyutların arasında geçiş kapılarını kapatmak için yıllardır çapas sarf eden kardeşlik üyeleri kapıların Kanada'da olabileceği ihtimal üzerine yoğunlaşmış. Fakat en ufak bir lize dahi rastlamamışlardır. Albert çözüm ararken bir nokta yapmadığını fark etmiş fakat hastalığı sebebiyle buna ömrü yetmemiştir. Bu arada oyun eleştirmiyorum. Albert çözüm vererken bir nokta atladığını fark etmiş fakat hastalığı sebebiyle buna ömrü yetmemiştir. Albert ölmeden hemen önce eşine Bas ile beraber İstanbul'a yerleşmesini vasiyet etmiş ve hayata gözlerini yummuştur. Sonlu'ya Voyager diyeceğim çünkü. <gülüyor> öyle demesi daha kolay. eşi Albert'in ölümü üzerine ondan kalan tüm hatırlularıyla beraber İstanbul'a göçmüş ve Eyüp Sultan isimli semte yerleşmiştir. Çok güzel. Kodekse eklendi. Ee, burada bir tane daha kafatası var çünkü neden olmasın. Kapatasciymiş bu aslında şeyler. <gülüyor> Hepsinin naziyymiş bir kardeşinin. Here it goes. Yazıtları takip ederken çocukluğumda yaşadığım ev aklıma geldi. Babaannem öldükten sonra çok da uğradığımı hatırlamam. Oraya gittim. Anılarımıze incelendim. Aras beraber kaldığımız odayı, babaannemin son günlerini sallayıp gezdim. Çocukken okuduğum kitaplar, oyuncaklarımız hepsi aynı yerde duruyordu. Fakat sonra bir şey dikkatimi çekti. Yıllarımı geçirdiğim o evde bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Daha önce hiç görmediğim bir oda çarptı gözüme. Odaya doğru yaklaşırken içimi bir ürperti kapladı. Asma kilidi kırdım, içeri girdim. Masanın üstünde gayet net hatırladığım bir sandık vardı. Yıllar önce babaannemin odasında gördüğüm sandıktı bu. Sandığı açtığımda yazıtlarda bahsedilen mercek karşımda duruyordu. Merceği aldım ve evime geldim. Üzerinde uzun bir süre çalışmam gerekiyordu. Merhaba kızım. Ne yazık ki dramatik bir ses var çünkü Dram yaşanacak biraz sonra büyük bir ihtimalle. Çünkü kim koydu acaba bunu? hazır mıyız? Merhaba kızım. Öldük mü? Öldük mü? Çömelmeye karar verdik. Başta bakabiliyor muyuz? Ooo çok hoş. Ay. Okay, buradan çıkalım. Bizi buraya kapatlar. Peki. Buralarda bir şey yapmamız gerekiyor. Lefter futbolu bırakıyor. Ay çok güzel bir ayrıntı bu. Lefter peki gerçekten futbolu bırakıyor mu? Evet. Diğer dünyalarda da Lefter futbolu bırakıyormuş. Etrafa bakalım bakalım. Ekstra bir şeyler var mı? Çevirildi. Şey verildi. bakabiliyoruz. Gas'teyi alabiliyoruz. Yes! Gas'teyi aldım. Gas'teyi aldıktan sonra Gas'teyle bir şeyler yapabilirim. Büyük bir ihtimalle Gas değil. şuradan geçemiyoruz. Elimizde bir anahtar olsaydı Gas'teyi kapının altından şey yapardık. Anahtarlar diğer anahtarı iterdik. Ee, diğer anahtarı gazetenin üzerine düşerdi ondan sonra çekip alırdık ama kapının altında çok şey değil. <gülüyor> Süper. Um, seni, aa, sen düştün. Seni alabiliyoruz zaman. Aldım. Pixele ne yapacağız? Seni gazeteyi kullanacağım ben? Seninle kapıyı mı oynatacağım? Kapıyı oynatacağım büyük bir ihtimalle. Peki, peki sen ne düştün? Sen... Şuradanın gibi ayak izi yok. Bu öyle seni düştü. Rüzgardan düştü. Buradaki rüzgarlar da çok. Oo, oo, oo. Peki neden sinematik var buraya almak için? Harika. Evin içinde değişen bir şey var mı? Ekstra bir şeytan meyten yok. Güzel. Neyse. Dediğimi yapıyor ya bayağı. Çok iyi. İlginç. Şimdi. Şunu alalım. Aklıma Cem Yılmaz'ın repliği geldi. Sen kahin misin? Serdariz Ya Hayır ben bunu şeyden öğrendim. Ee, küçük direktiflerimi böyle bir tane kitap serisi vardı. Böyle bir, bir avuç çocuk böyle bir arkadaş grubu şey sürekli böyle gizem gizem falan filan çözüyordu. Fethi denen bir, birisi vardı hatta böyle şeyin çocukların lideri. Ee, o yapıyordu bunu sürekli. Oradan şey yaptım yalnız okey. Şimdi <gülüyor> sıkıntı. Ee, Bilmiyorum ne kadar farkındasınız ama evin içinde bir varlık var ve artık varlık o varlık bize karşı harekete geçmiş durumda. Ee, okay. Gittiğim her yerde şeye bakacağım. Var mı? Dışarıda birileri var mı? Kitapçı Balkan aslında cidden Kitapçı Balkan'mış. Ee, Acaba yatak odasında beni bekleyen bir paranormal varlık var mı? Yok. Peki böyle yaparsak? Yok, ilginç. Okay. Peki. Aa ben şu anda elektriği açabiliyorum. Aa o. E. Ee. Aa. Birisi eve oyuncak ev koymuş. Oyuncak evimiz var. Harika. Peki ben ben miyim? Ben benim. Eve giremiyorum. Harika tamam güzel. Ben hepinizin Oo. Of. Oh! Okay bir şey yok. Bir halt olacak değil mi? Yine bunlar. o Oo. Oo. No. No diyor. O zaman bunu 70'e koyalım. 70 güzel olur. No 70. Öyle olmaması lazım ama. O da o işte. Ne oluyor lan? 5 dakika. Ekran karardı. Ekran sizde mi karardı? Ekran sizde de karardı. Ne oldu lan? Wow. Okey. Bir şeyler oluyor. İlginç. Oo. Oh. Reis abim 17 yaşında sevda 180 GTA San Andreas gizemi izlerim Efsane dedi Demek ki iz bırakabilmişsin <gülüyor> Sağ olasın dostum Yani artık SCP'ye gideceğiz Ya şimdi değil de video serisi olarak Güzel Evden çıktık o zaman değil mi Başka bir yer geçtik Burası Umarım başka bir bölümdür Burası inşallah başka bir bölümdür İkinci bölümde miyiz şu anda Sen nesin o inananlar ki gayelerini gözler önündeki gölgeleri gizlemiştir. Fakat bu iyi niyetli adamların karanlığın içinde gömle olan canlıları uyandıracağını bilemezlerdi. Güzel. Kodekse eklendi. Şu an ben neyden bakıyorum? Bu oh, Eye of Basir. Basir'in gözünde. Basir'in gözünden bir şey kaçmaz. Burada bir not var. Nekromans'a üzerine yaptığım çalışmalar sonuç vermiyor. Nekromans'a ölü birimi. Yani ölüleri canlandırma. Ya üzerine çalışma. Oysa daha önceki denemelerimde... Sonuca çok yaklaşmıştım. Albert'in ruhunu buraya getirebilecek miyim acaba? Bu kaçıncı, Bu birinci bölüm mü? Birinci bölümü bitirmek istiyorum çünkü bölüm bölüm kaydediyor. Oo. Ne oluyor? Wow. Yes. Yes. Yes. Yes. <gülüyor> Anlayan var mı bunu? Yes. Yes. Varsa yazsın. Ne oluyor be? Şapka takıyor! Yes! Bayıldım bu oyuna! 10 üzerinden Adam Adamız Fötür Şapka takıyor çünkü be. Birinci bölümü geçtik. Umarım. 70 numaralı bir yere geldik. Bu bizim ev mi? Gideceğimiz ev mi daha sonra? Yes be! Fötür Şapka takıyoruz. Keşke bir taksak ama giysek ama. Öcüböcü zamanı. Artık olacak olsun oyunda da. Ondan sonra öcüböcüye gidelim. Çok. Wo wo wo yukarıda bir şey var. Yukarıda bir wo yukarıda bir şey var. Figür var. Yeni fark ettim. El evet, şey. Ee, Deniz sonrada. Okey. Peki. Deniz geldik. Sağ üst camda verilen figür. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel, güzel. Şimdi öcü paranormal bir video inceleyeceğiz. Baştan soyayım. <gülüyor> İlk bölüm bitti. Ya bir şeyler yüklüyor ama Geçmişler herhalde artık. Şu an otoseyip oluyor çünkü. Tamam daha sonra, daha sonra, daha sonra. Daha sonra. Çok teşekkürler ee, bu şey için ama ana menüye çıkış yapabiliyor muyuz? Hayır doğrudan çıkış yapıyoruz herhalde. Keşke ana menüye çık... Aa ana menü güzel. Hey zeli düşünebezi. Teşekkürler tabii yayın ilk bölümü. Eee YouTube'dan görenler için Noel 70 ilk bölümünü oynadık. bayağı uzun sürdü 1,5 saat falan sürdü. Şimdi acaba geçeceğiz. E, ama yani ilk bölüme katıldığınız için hepinize teşekkürler. Eee hemen bir 2 dakika sonra devam edeceğiz ama e, o zamana kadar yüksek çözünürlükte kalın. Bay bay.